Sevgili hocam haber İmca Hanım sen nasılsın? <gülüyor> Kayıtta olmanın şey gerginliği. <gülüyor> kayıt. Ka Kaplumbağa kayıt. Kayıtta kafasını çıkarır. Sevgili hocam bu yetişkin eğitimiyle alakalı açık beyinde uzunca zamandır arka tarafında arge yapmaya çalışıyoruz. Bir müfredat oluşturmaktansa bir model oluşturma, yani uygulanabilir, sürdürülebilir bir altyapıda bir model oluşturmayla alakalı hem karşılıklı sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Hem de arka tarafta birazcık literatür taraması falan da yapıyoruz. Kim ne yapıyor, ne ilgiliyor falan diye. E, yetişkin olmadan öncesindeki eğitimle alakalı mevzunun abiyane tabiriyle boku çıkarılmış yani. Gerçekten evet. güzel çalışılmış. Şaşırtıcı bir şekilde bu arada. Milli eğitim de teorik olarak uygulamaya dönüştüremese de teorik olarak konuya gerçekten güzel çalışmış. Şeyde. E, fakat bunun yetişkin eğitimine döndüğü tarafta yani birazcık pazar koşulları, arstalep hikayesi, bu kişisel gelişimin baskısı falanla beraber başka bir şeye doğru evriliyormuş gibi görünüyor. Kimse bunu bir derli toplu bir modele dönüştürmemiş. Şimdi bu, bu modeli çıkartmadan öncesinde bu model üzerine düşünüyorken bazı başlıklar çıktı önümüze. O başlıkları azıcık karşılıklı konuşalım diyebiliriz istedim beraber hem argesini yapalım hem son birlikte üzerine düşündüklerimizi de bir karşılıklı istişarede etmiş olalım. yayında arge yapıyoruz. <gülüyor> yani Şimdi bu <gülüyor> yetişkin eğitimine ya da erişkin eğitimine önce şeyi sorayım. Sen erişkin diye kullanıyorsun ben yetişkin diye kullanıyorum. Hangisini kullanalım? Yetişkin erişkin... Bilmem ki ikisi olur valla eş gibi geldi bana. Ama <gülüyor> erişkin Ne <daha> kısa. <gülüyor> Yetişkin'de daha fazla şey var ya. Sesli harf falan. Ya, o <gülüyor> ne oğlum, bileyim. Oğlum. Yani Ben onu fark ettim mesela. Ben yazarken yetişkin diye yazıyorum. Sen yazarken erişkin diye yazıyorsun. <gülüyor> ne bileyim bak nereden geldiyse ben buna kafa yoruyorum. Bu akşam uykuyu dağıtırım ben ya. Yani. Ben de erişkin diyorum valla kahretsin. <gülüyor> Şimdi bunun altında mesela ilk problemlerden bir tanesi. Gelişilmesi istenen bölümün Kimlikle mi ilgili olduğu kişilikle mi ilgili oldu bunu çok enteresan bir kırılım olduğunu fark ettim. Hani okaralık yapmadan gerçekten bir şöyle bir öngörü de kimlik nedir kişinin kafarıkinni bir tarif Aha, yani e, orada bir hem fikir olalım ve devam edelim Kimlik e, varsıl, bizim elimizde olmayan sebeplerle hangi coğrafyada doğduğumuz hangi zamanda doğduğumuz hangi hangi anne babanın çocuğu olduğumuz gibi dıştan oluşan sebeplerle bizim üzerimizdeki biriken,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 ya daha fazla statü isteğiyle birleşiyor. Kimlikle ilgili gelişimin kendisi. Yani daha iyi bir öğretmen olmak statü gelişmesi demek. İşte aynı zamanda paranın çoğalmasını istemek demek. Sertifikasyonlu eğitimlerinde de büyük çoğunluk buna hizmet ettiği için a a eğitimden çok sertifika önemli. Ay aynen öyle. Hızlı bir şekilde sertifikanın daha önemli olduğu, o, o eğitimi sertifikasını alabildiğin ya da onunla ilgili gelişimin faydasını böyle gördüğün şeylerden bir tanesi. Daha iyi hekim olmayı istemenin, daha iyi öğretmen olmayı istemenin altında bir kısım kişilikle alakalı bir değişken var. Az sonra bahsederiz ama asıl kısım işte bunun statüsü, bunun parası ve toplumdaki kimliksel anlamdaki karşılığıyla ilgili görünüyormuş. Senin sık kullandığın sınıf atlama dediğimiz hikaye de buraya. Aynen ederim. öyle. Yani işte sınıf atlamak istediğimizde böyle yapıyoruz. Ve bunun gelişimine yani kimliğin gelişimine daha çok kişisel gelişim havuzu karşılıyormuş gibi görünüyor. Kişisel gelişim tam olarak buraya oynuyor aslında. Evet. Yani yeteneklerini yani, arttır, bir şeyini arttır. Sen yaparsın falan. abi başlığı evet. altında oluşa gelen bir şey var. Fakat kişisel gelişimin de kendi içinde üç tane aksak yenen gelen bölümü var, gizli önermesi var backgroundunda. O 3 e, tane gizli önermeden kaynaklı biz açık beyinde de biraz uzak durmaya, yani dönem dönem ayağımıza sokmak zorunda kalıyoruz ya da oradan gelen soruları önemsediğimiz oluyor ama oraya üretim yapmaktan sakınıyoruz. Çünkü 3 tane gizli önerme, gizli önermelerden bir tanesi şu, sen istersen dünyadaki istediğin bir şeyi alabilirsin diye bir gizli önermesi var. E, yapabilirsin özel bir yeteneğe sahipsin diye ötekilerden ayırma hali ikinci gizli önerme bunun hemen yanı başında daha da gizli saklı duran aslında sen eksiksin gizli önermesi sende bir eksiklik var bunu tamamla başkaları tamamlıyor sen geride kalır. benim verdiğimi almazsan yapamazsın yapamazsın ve bundan haberdar değilsen eğer sen başkalarından geri kalacaksın bir şey yapacaksın bir de üçüncü gizli önerme bunu gerçekten önemsiyorum bu arada toplumsal anlamda sorun Toplumun olduğu halde değil, sorun sende. Kendini değiştirirsen daha çok para, statü ya da benzer bir şey yapabilirsin. Şimdi bunun background'unda şunu anlamak, bu çok sert bir gerçeklik oluyor ama şunu anlamak gerekiyor. Bizim kendi normalimizde yaşamaya devam edebilmek için dünyada en az 2 ya da 3 kişinin fakir statüsünde kalması gerektiği gerçekliğiyle bir böyle duvar gibi yüzleşmek gerekiyor. Ve kişisel gelişim farkında olmadan bunu ...tetikleyen, devam ettiren şeylerden bir tanesi. Öteki ikisini ez... ...sen öne çıkı sana... Evet. ...çeşitli biçimlerde söylüyor. Bu evrenden iste sana 100 bin dolar versinden... ...başla... Kendini ifade etme bilmem ne falan gibi literatürlere kadar giden bir sürü çalışmanın da bir parçasıymış gibi görünüyor yani. Hani sen aslında buna be, benim alanda çok sık rastlanılan şeylerden bir tanesi. Konu içerikle ilgili değil abi siz pazarlamayı çok iyi yapıyorsunuz falan. Yani hani böyle algılamak istiyor yani tamam. ötekileri geçmeyi. Nasıl sattığın dönemi yok, nasıl sattığın. Nasıl yani. sattığının önemi var havuzu. Bu dönem dönemde işe yarıyor ee, ya da karşılığı var zaten ondan kaynaklı oluşuyor. Şimdi bu kimlik...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 anlamayı istemek, daha fazlasını bilmeyi istemekle bir alakalı. yeni bir hayat yaratma iradesini devreye koymak gibi. Koymak yani. ya da işte bazı konumlarla çatışarak hatta bunun bazen statü ve ekonomi kaybına neden olacağını bildiğin halde çatışmayı göze almak, savaşmayı göze almak gibi var. Bu arada Dücahane'nin bu konuyla alakalı bir üçüncü kendilik diye bir tarifi daha var ama hani o mevzu kar karışık. Onu Dücahane Hoca buradayken konuşmak lazım. Hani evet, onu çok... Onu, onu buraya bir getiririm. <gülüyor> evet. Biz konuyu açmamız lazım. <gülüyor> ee, şeyin içerisinde. Ben bugün size derste ne anlattım bak. Bugün bu arkadaşlar evrensel psikoloji dersinde konu konu açtı. Rüyanızdaki, hayalinizdeki işi nasıl bulursunuz? muhabbetin konuştuk katılıyor musun? Yani hep hiçbir anlamda mı aynı konu bak burada geldi mesela. Yani çünkü ya, dervişin fikrine siz iki o işte, sürekli <gülüyor> Aynı konularla uğraşınca. Şimdi kimlik olarak bahsettiğin kısım üniversiteden mezun olurken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 Gittiğimiz yolun doğru olduğunu gösteren önemli donelerden bir tanesi. Biz zaten hep kişilik gelişimine, özellikle de bilinç gelişimine yatırım yapan içerikler biriktiriyoruz. Yani yapmaya çalıştığımız şey o. Dolayısıyla bir mesleğe spesifik sertifikasyon bizim derdimiz değil yani. Mesela benim bir iddiam var. Uygulamalı nörobilim olsun şimdi açık beyinde verdiğim dersler. Ya da bilimsel düşünce okulu olsun en son yaptığımız. Ya da diğer bütün eğitimler için. Ya bunu hakkını vererek yani sonuçta şu kadar saat katıldığım bu sertifikayı yazacağım kafasıyla değil de aga ne oluyor, her bir an burada ne konuşuluyor kafasıyla içine girip de bundan istifade edersen ne yapıyor olursan ol, bir şeyleri daha farklı yapacaksın. İyi ya da kötü bilmem ama farklı yapacaksın. Bu arada şimdi tuhaf olanı şu, Şimdi uygulamalı nörobilim okulunun katılımcılarına bakıyorum, kaç seans oldu hatırlamıyorum, 4-5 tane oldu. 5 tane bitirdik. Bitirdik ve yani bu çok kallabi bir eylem, şimdi 6.sı geliyor bir şeyde. Ay, hala inanamıyorum, 5 <gülüyor> dönem bitirdiğimizi düşününce, Evet ilk yani. hatırlıyorsun ilk açıkçası, evet, evet, yani nasıl hatırlıyorum. olur millet gelir mi falan derken. E, gelen katılımcıların hemen hepsinin motivasyonunun, sertifikat değil ya da teknik bir ihtiyaç değil, Bilişsel bir ihtiyaç ya da duygusal bir ihtiyaçla kendini bilme, anlama, kendini bilmeyi geliştirmeyle alakalı zaten taleplere böyleymiş. Şimdi buradaki şeyi bizim yani işte dışarıdan akıllı akıllı konuya model oluşturmaya çalışıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan teoriler kurarken aslında şeye bakmayı unutuyoruz. Yani i̇nsanların doğal talebine bakmayı. İnsanların <gülüyor> doğal talebinin böyle olduğunu görmek beni sonrasında çok şaşırtıyor. Yani her eğitim full geçiyor, her eğitim yüksek motivasyonlu katılımcıların aynı zamanda aktif yani o okulu bitirmenin aktivitesini devam ettirecek bir hayata doğru evriliyorlar ve talepleri kişilik gelişimiyle alakalı. Kulüpleşme de oluyor sonunda yani bir bir araya geliyorlar. Evet evet. Yani ama. biz şimdi mesela bunu teorisini yapacak reklamcı gibi işletmeci gibi dışarıda baksak ama abi kimlik gelişimiyle alakalı kişisel gelişim havuzu satar ötekisi öyle değil. Yani talep öyle değil. Çünkü yani, e, abi biz de zamanın ruhuna uygun bir şeyleri fark ediyoruz uğraştıkça yani. Evet, Çünkü evet. Bu zamanın istediği şey artık kimlik üstüne bindirme yapmak değil. Evet. Kişiliği farklı bir şeye dönüştürmek, evet. kişiliği faydalı hale getirmek. Mesela bu ismini koymadan hissedebildiğimiz bir şey olduğu için hani o yüzden doğru yolda olduğumuzu hissettiriyor bize. Yani bir de mesela benim herhangi bir eğitimde, konuşmada, konferansta bilmem ne başarı kıstasım şu. Biri bana sorduğu soruda bir başkası demek o yüzden mi böyle yapıyor diye değil de, ben o yüzden mi böyle yapıyorum diye sorduğu zaman benim eğitim tamam. Yani o insanın kendisiyle ilgili bir şey söylediğimi fark ettiğinde, o zaman oluyor işte. Yani orada dışarıdan aldığımız eğitimler, başkasına, topluma, patrona, bilmem ne, rakibe karşı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 Özellikle de mesela bana düşen kısmı açık beyinde, bilimin, sadece bilimin gerçekten bugünkü bildiklerimiz hakkında ne söylediği, dünya hakkında ne söylediği. Mesela temelde bu jargona hakim olmak, mesela bana çok faydalıymış. Ben anlattıkça fark ediyorum. Benim bir sürü dardan kurtulmama sebep olan, Aziz Agustin'in dediği gibi felsefe para kazandırmaz ama bir sürü gereksiz masraftan koyar diye. ben yani hakikaten tasarruf sağlıyor mesela. Hani bu açıdan bakınca mesela... Ekonomik olarak daha küçük yaşamanın gerçekten nasıl pratik bir zenginlik olduğunu felsefeden ve bilimden öğrenebiliyorsun ve bunu deneyimleyebiliyorsun yani deniyorsun. Çünkü oradaki bir kendini keşfetmekle, entelektüel bir takım bilgileri, kendi amacın doğrusuna kovalamakla yaşadığın haz falanca bir yerde yediğin sushi'den daha lezzetli yani anlatabiliyor muyum? O da yüz binlerce güzel lira, lira ödeyeceğin bir deneyimden daha lezzetli olabiliyor. Dolayısıyla bunu fark etmek isteyen insanların gittikçe çok şükür çoğaldığı bir yerde yaşıyoruz. Ve zaten bu talep bizi ortaya çıkarıyor. Bu talep bunu oluşturuyor. Şaşırdığım nokta buna hala herkes niye aynıyor? Yani mesela eğitim sistemi ile ilgili başta söyledin ya hakikaten çok güzel. Açıldım. Ben müfredat toplantılarına falan gittim. İşte birkaç toplantıya çağırmıştı eski bakanımız bizi, işte böyle ekiple toplantı. Ya abi yapılan çalışmalar falan inanılmaz detaylı, müthiş bilgi, emek falan var. Fakat şunu çok net görüyorsun, ben oraya kuş bakışı bakabiliyor muyum? için içinde değilim, felsefe yok ki. Yani ben bunu niye yapıyorum sorusunun cevabı yok. Felsefe nedenle ilgileniyor ve eğitim felsefesi denen şeyi masaya koymadığın zaman, Aynı yanlış felsefe içerisinde debelenip duruyorsun, milyonlarca çocuğu heder ediyorsun farkında olmadan ve bütün iyi niyetinde onlara en iyisini vermeye çalışırken yanlış felsefe içinde hatalı pusula veriyorsun çocuğa. Çocuk öyle öyle gidiyor hep, bu tarafa doğru gidiyor. Halbuki buraya gitmesi gerekiyor. O felsefeyi tartışabildiğimiz yerler böyle yerler işte. Mesela o yüzden ya bu tanım önemliymiş, ben bunu bundan sonra her yerde anlatırım. Ee, biz böyle yapıyoruz arkadaşlar, böyle sohbette derken. Birbirimize jargon veriyoruz. Bütün ekip olarak sadece Mustafa'yla ben de değil. Ondan sonra onu sağına zorla anlatıyoruz. E, altında bir şey daha var. E, işe yarayabilecek konulardan bir tanesi. Bu yalnızlıkla alakalı çok konuştuğumuz, kendimizi yalnız hissetme, yalnız olma haliyle ilgili konuştuğumuz şey de bu e, kişisel gelişim havuzuyla alakalı gibi görünüyor. Sen ötekileri elediğin edeyin. Senin tabii. varlığın için üç fakire ihtiyaç duyduğun bir dünya kurduğunda, öyle ya da böyle, e zaten doğalında o evrimsel olarak da, biyolojik olarak da bildiğin bir gerçeklik oluyor. Sadece samimiyetsizce o gerçekliği örttüğün bir perdeyle yaşıyorsun. Yani evet. bu, bu... Mesela kişisel gelişimde şöyle bir anlatı, yani genel ana akım kişisel gelişimde tabi istinaları çok var da. Ha, tabii da tabii, yani, çok haksızlık etmeyelim yani. Gerçekten sadece genel görüntü için söylediğiniz için. Ya mesela işte, sevdiğin birine git, ona ne kadar ihtiyacın olduğunu söyle, ağla biraz, eksikliğini anlat falan gibi öğreti yok ki. Yani nasıl savunursun, nasıl alan belirlersin, nasıl daha iyi ifade edersin? Bu ne, bu ne ya? Yani bütün hayat bir güreş müsabakası gibi, greco -Roman. Yani uygun punduğuna getirdiğinde şunu yap, bunu yap, bu hakikaten kimlik tanımlaması için de hakikaten işe yarıyor. Uygun zamanda uygun yatırım, uygun ortak, uygun rekabet hakikaten seni bir takım avantajlara götürüyor. Bir şeyler saymasın seni değiştirmiyor. Ve sonuçta hayatta önümüze başarı diye konan her türlü kıstas. Yüksek not, iyi iş, güzel, eş, akıllı çocuk, hede hede bilmem ne. Bunların hepsi ulaştığın zaman bu mudurlana geliyor. Yani bu mu yani biz bunun için mi koştuk? Dolayısıyla kişilik olmadan, kimlik üzerine yaşanan bir hayatın sonu, hüsran artık bunu yeterince deneyim biriktirdik herhalde anlıyoruz yani. Ve etrafımızda hep mutlu gördüğümüz insanlar böyle... Kendi içerisinde mutmain tatmin olmuş görünen insanların. Aslında kuş bakışı baksak ortak özelliği bu. Adam rengine göre yaşıyor ya. Kadın kendince yaşıyor. Kafasına göre davranıyor ama yıkmadan, kırmadan, anarşi oluşturmadan, ortam içerisinde adaptif kalarak, ya yani adaptif olarak, fonksiyon görerek ama aynı zamanda kendi rengini katarak yaşıyor. Mesela hekimlik yapmak ya da avukatlık yapmak girdiğin zaman Mesleğin bir sürü tarihsel problemleri olur, eksikleri olur, gedikleri olur, felsefi, paradigma eksikleri olur. Ben mesela tıp fakültesinde asistan olarak diyelim başladım, internum, işte dahiliyede şey yapıyorum, intern de değilim, uzmanlık yapıyorum. Böyle dahiliyemi olur, bunun felsefesi yanlış, Sinan Hoca insanın fabrikalarına yazıyor. siz manyak mısınız, yıkın buraları, kırın. Böyle olmuyor ki bu iş, yani o durumda oradan atılıyorsun, yani o mesleği yapamaz hale geliyorsun. Ve biz hep ne yapıyoruz? Mesela insanlardan hayat tavsiyesi alırken, bunu sıklıkla vurgulamaya çalıştığım şey burayla da ilgili. Eş ağırlık vererek herkesi dinliyoruz. Olmaz. Mesleğinden ve hayatından şikayetçi adamı dinlemeyeceksin abi. Ondan done alınmaz. Becerememiştir o çünkü. Yani şu ya da bu nedenle, kendi eksikliği olabilir, şartlar yetmemiş olabilir. Biyologların yüzde 60'ı yok lan bu okul okunmaz, mezun olunca iş yok diyor. Eğilimin tersiyle şimdi, öyle yapmıyorum ama sinir oluyorum yani. Sen yapamadın kardeşim, sen sevmedin, sen rengini katamadın, buna fırsat bulamadın. Biyoloji ile ilgili bilgi alacaksan bana soracaksın mesela. Aziz Sancar'a soracaksın. Efendim ya da git başka beyin cerrahına sor, mesela Türker Kılıç'a sor. Biyoloji iyi bir şey mi? O sana anlatsın. Biyoloji denen ilmi hayatında bir yere koyabilmiş insanlardan tavsiye aldığında rengini vermenin nasıl bir şey olduğunu anlayabilirsin. Yoksa öbür türlü tavsiye almana gerek yok ki. Hepsi boktan ben sana söyleyeyim. Hiçbir meslekte insancıl bir şey yok yani. Hiçbirinde sana göre bir şey yok. Çok net. Eğitim modeli oluşturuyorken bu kimlik ve kişilik gibi aslında 4-5 tane daha alt kırılım oluştu bir model oluşturmak için. Yani, yani önemli kriterler durumu. Mesela bunlardan bir tanesi yetişkin eğitiminin önemli başlıklarından bir tanesi o mavi ya da kırmızı hapı tercih ettiğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani ihtiyacı karşı taraf getirmeli. Matrix'te en sevdiğim kadarıyla. Evet, yani e, hani o her şey o filmde bir, bir süreklilikle veya akıştaymış gibi görünüyor ama arada o kriterde kişi tercih etmek zorunda. Yetişkin eğitiminde de böyle. Belli bir şeyin farkında olacak ve tercih edecek. Yani ihtiyaç duyacak. Eğer ihtiyaç duymazsa süreç gerçekleşmiyor. Bu arada Matrix 4'te hemen buraya ekleme. Biliyorsun hangi hapı seçeceğinin önemi yok. Zaten sen ne seçim yaptığını biliyorsun. Hap sembolik bir şey yani. Ama yani ikrarla alakalı. Evet. Yoksa herkese göre değil bu iş yani. Herkes, şu anda herkese göre değil. Şu anda zamanı gelmemiş olanlar var. Onlar ne kişiliği ki ya ben kimlikten yürüyeceğim falan diyebilirler. Onlar mavi hapla demem. Ama kırmızı hapı zaten alma evet. zamanı gelmiş olan zaten biz evet. olur bir şekilde. Yani. Ve o ihtiyacın kendisini anlamak. İnsanların gerçekten toplumsal olarak kendi kişiliğiyle alakalı gelişmede ihtiyaç duyduğu şeyleri anlamak önemli. O yüzden bir şey rica edeceğim. Bu videonun altına gelen yorumları tek tek ciddiye alacağım, sorumluluğumu alıyorum. Biz okuyoruz zaten bu yorumları. Ya Genel olarak hep okuyorum ama bu videonun altına gelenleri özel olarak okuyacağım ve takip edeceğim. Bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca takip edeceğim arka tarafta. Kişilik gelişimiyle alakalı ihtiyaç duyulan başlıkları, soruları mümkün olduğunca yorum olarak yazarsanız... Biz de açık beyinde hem içerik olarak hem eğitim olarak hem bir model olarak geliştirmeye çalışalım bu, bu, bu tarafın. Yani şöyle, kendinizi bilmek için ne bilmeye ihtiyaç duyuyorsunuz aslında? Evet. Nasıl ihtiyaçlar var? Ya da mesela kendini bilmeyi geliştirmede <gülüyor> kullandığı bir konu, bir başlık, bir farkındalık mesela bu da olabilir. Yani evet. hani bir farkındalık yaşamıştır evet. ve hani o farkındalığı hangi konuyla yaşamıştır falan. Bunları tek tek alıp biz de açık beyin içerisinde kullanabilirim ihtiyaç Başka. havuzumuzu. Tabii doğru. önce abone ol sonra düğme zili. <gülüyor> Sonra arkadaşlara paylaş sosyal medya, ondan sonra yorum. Bir üçüncü başlık var mesela, e, bu da enteresan. E, şu insanın bir zihin, duygu ve beden olarak bir bütün olduğunu kavrama ve anlama pozisyonu. Yani insan denilen şey, bunun şakasını şöyle yapıyorum, Yani cep telefonunu artık çakmak büyüklüğünde yapabiliyoruz ama kullanışlı değil. Yani hani oradan bakıp basıp bir şey yapamıyorsun. Nokia öyle bir şey çıkarttıydı hatırlarsın. böyle Küçücük bir telefon kullanılamadı. Çok sevimli gözüküyor. Oyuncak gibi of. gözüküyor ama bizim için işlevsiz. İnsanla ilişkide de çok detaya bakıyor olmak insanı anlamada artık işlevsiz hale gelmiş gibi görünüyor. Tekrar geriye çıkıp yani şimdilik bu üçlüyle bakma yani duygu, zihin ve beden üçlüsüyle bunun altındaki kırılımlarıyla beraber bakıyor olmak gerekiyor. Tüm konuştuğumuz bu kişilik eğitiminin altı da böyle bir üçlüyle bir bütünlü, hem hal. Sadece bu bütünlük onunla ilgili değil yani oraları da fark etmek önemli ama bir de eğitim dediğimiz o işte bilgi aktarımının hayata dönüşen, hayata yerleşen bir şey olması için bilmek yerine bir de yapabilmek gerekiyor. Yani bir deneyimlemek lazım. Mesela o deneyim kısmı genellikle bizde okuldan gelen alışkanlık. Hoca almasın, sınava kadar aklında tutayım, işaretliyim, unutayım gitsin kafasında alıyoruz. Ve bu kimlik gelişimi eğitimleri genellikle sertifikasyona kadar ayı ya dayı demeyi içerdiği için hani oraya geçene kadar katlanayım bunu ondan sonra işte aldım ben bunun eğitimini. Hep şeyi düşünürüm öyle sertifikasyon eğitimlerde Carl Yungun acaba kaç tane terapi sertifikası vardı? Hiç yoktu arkadaşlar onu söyleyeyim. O yüzden kargustav Gustav Jung oluyor. Ya Bir şekilde bir konuya takıp kendinle ilgili bir konuya takıp deneyimlemenin önemli olduğunu fark etmek lazım. Küçük bir şey öğren ama yap. En kıymetli bilgi o. Yani denediğin zaman çalışan bir şey o. Entelektüel bilgi tek başına, zihinsel, bilişsel bilgi. Tek başına bir şey sağlamıyor. Biliyorsun. Sağda solda havanı atıyorsun, konuşuyorsun. Ama yapabilmek seni başka bir şey yapıyor. Havalı olmak bak mesela benim öğrendiğim çoğu şey kimlik gelişimime çok yardımcı sadece yapabildiklerim kişiliğimi geliştirdi. Öyle de bir farklılık var bu durumda. Bu da bizi o modeldeki bir sonraki maddeye getiriyor gerçekten. Yetişkin denilen insan eğilmiyor, değişiyor. Değişebilmek de. için de ya farkındalık yaşaması gerekiyor ya da edinmesi gerekiyor. Yani yapması, uygulamış olması gerekiyor kesinlikle. O zaman eğitim değil, değiştim. <gülüyor> değişim. <gülüyor> değişim, <gülüyor> değişim. değişim, değiştim, imle biten bir şey bulmamız <gülüyor> lazım. Aslında değiştim. eğitim değil, ondan alıyor. Evet, evet. Yani eğmiyoruz oradaki insanlara O eğme daha yani gelişirkenki dönemin bir parçası. Ee, bu arada bu, bu tanımlamada Bülent Göksal'a aittir, çok büyük seviyorum. Edinmeye ihtiyaç var, edinme de belli bir süreklilik, uygulama, istek Aslında istekme, vardı bunun da şimdi söyleyince arıza çıkacak işte, İrşad abi bunun eski adı. Yani mesela eski tip tarikat okullarında gelişme, olgunlaşma, erginleşme hikayesine İrşad süreci deniyor. O yüzden işte mürşit oluyor bir tane. O bir birileri birkaç tane. Burada mürşit hep böyle sarıklı, kavuklu adam anlıyoruz ama mürşit neyden ders alıyorsan o. Yani sen bitkiler çalışıyorsan bitki de senin mürşidin olabiliyor. Dolayısıyla o irşad olma hikayesi aslında eğitim yerine koymamız gereken ona benzer bir terim var. Farkındalıkla daha olgun hale gelme, o deneyimi hayatına yansıtabilme. Bu tabii hep manevi gelişim alanına sıkışmış bir jargon ama Hayatın aslında her yerinde böyle ya. Yaptın ne oluyor işte kardeşim. Yapacan. İşte hep benim oğlanım burada kulaklarını çınlatıyoruz. Youtuber olacağım, olacağım, olacağım dedi. 10 sene geçti vazgeçti. Niye? Hiç yapmadı çünkü. Hep Youtube izledi. Ulan ne Youtuberlar var falan işte. Olmuyor işte. Milyon tane şey öğreniyorsun ama yapmadan o senin içinde olmuyor. Ruhi Çenet çok komik videolarla başladı adam yani sonra oldu işte yani. Baya kendi çapında selebriti bir çocuk. Yapınca oluyor bu işler. Eee bu model oluşturma ile alakalı açık beyinlik bir sürü insana soru sorduğumuz bir dönemdeyiz, Argesini yaptığımız bir dönemdeyiz. O yüzden katkıların hepsine açığız. Açık beyindeki tüm insanları sizi <gülüyor> kastediyoruz arkadaşlar. Sen eklemek istediğiniz her şeyi yorumlara bekliyoruz. Abone, zil, <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyorum.